Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Artık 130 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 130 aboneye özel biliyorsunuz ki duyuru videosunda demiştim ki bir web sitesinin hilelerini araştıracağım ve göstereceğim demiştim. O aslında biraz yanlış söylemişim onu. Aslında bu bir tarayıcı ve biliyorsunuz ki yani birçok tarayıcı türü var. Google, Google Chrome, işte benim kullandığım etge gibi. Ben bunlardan birini bugün size elbette ki göstereceğim. Göstereceğim şeye de karar verdim. Ama söylemeden önce bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Hatta şu anda 130 aboneyi bile açtık. Eğer yanılmıyorsam şu anda 140'larda bir şeyiz. Biliyorsunuz ki bundan sonra da 150 aboneye özel bir video var. Ama onu henüz tam olarak hazırlayamadığımdan dolayı. Yani 150 abone bile olsak maalesef hesaba birazcık geç gelecek ama çok az bir kısmı kaldı onun da yakında hazır olacağını söyleyebilirim evet 130 aboneye özel olarak da ismini veriyorum size tabii ki de Google biliyorsunuz ki Google zaten çoğu kişi kullanıyor o yüzden ben de bunun ilgi görebileceğini düşündüğüm için Google ile ilgili birkaç ile buldum yani çeşit çeşit hileler var. Hile demeyelim de yani daha çok insanların bilmediği şeyler de diyebiliriz. Özellikle en sondaki benim favorim ve en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Hilemi yani bilgisayarınızın. Ekranını hacker'ların ve ajanların kullandığı bir panele nasıl dönüştürebilirim diye soruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim şey tam size göre. Google'a hacker prank simulator yazıyorsunuz. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Buradan isterseniz başla'ya basarak otomatik yapabilirsiniz. Yani her şey kendiliğinden geliyor. Ben size yavaş yavaş göstereceğim. Mesela Bitcoin kazıcıda Kazmaya başla diyorsun burada kendi kendine işte kazıyor Bitcoinleri Sonra gözetleme kamerası var Şu an bağlanıyor yazıyor Görüyorsunuz işte kayıt oynatıyor Tabii ki bu kayıtlarda nereden geliyor onu bilmiyorum maalesef Ama böyle bir görünüşü var Sonuç şifre kırıcı var işte saldırıyı başlat falan diyorsunuz Kendi kendine Şifre falan kırıyor Sonra nükleer santral var. Bu en anlamadığım şey, birkaç tuş var ama hiçbirine basmayacağım çünkü hiçbirini anlamadım. Ama eğer siz biliyorsanız bakabilirsiniz. Uzaktan bağlantı var. İşte nasıl desem şu an ben yazmıyorum bu arada. Kendi kendine yazıyordu. Şu an işte klavyeyi rastgele tuşlara basıyorsunuz bu şekilde. Kendi kendine yazıyor yani. Kendi yapıyor. Sizin herhangi bir şeyi belirli yazmanıza gerek yok. Sadece rastgele tuşlara dokunsanız yeterli. Bu telefonlarda oluyor mu derseniz işte onu bilmiyorum diyebilirim size. İşte böyle uzaktan bağlantıda. Özel teklifler var. Interpol veri tabanı var. Sanırım şu an evet bunları gösteriyor işte. Böyle şeyler var. Program konsolu falan var yine yazıyorum bir şeyler ben hani rastgele tuşlara dokunuyorum Böyle bir şeyler yapıyor Sonra normal buraya da yazabiliyorsunuz Kendi kendine yazıyor yani sizin bir şey yapmanıza burada gerek yok diyebiliriz Evet arkadaşlar ikinci özellik geçersek Bazı film ve oyun karakterlerine Google Birkaç özellik eklemiş şimdi sizle Birkaç tane karakterin o özelliklerine bakacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak Thanos var mesela. Yazıyorsunuz ve görüyorsunuz normalde şurada bir yerde eldiven simgesi olması gerekiyordu. Bende yok. Ben o yüzden size sadece anlatmakla yetineceğim maalesef. Ona bastığınız anda birkaç yazı, görüntü kaybolacak. Tekrar bastığınız anda da geri gelecek böyle bir şey yani bunu gösterememem kötü oldu. Normalde gösterebiliyordum ama bir hata oldu. Neden olduğunu, neyden kaynaklandığını tabii ki bilmiyorum. İsterseniz diğerine bakalım. Wizard of Oz yazıyorsunuz. Onda da şu işte burada çıktı gördüğünüz gibi şu ayakkabıya tıklıyorsunuz. There is no place like. Gördüğünüz gibi renkler böyle karardı. Tüm renkler gitti. Tekrar şu hortuma bastığınızda geri gelecek. Değişik bir şey olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Başka son olarak da size şunu yazayım. Ru Joey Tribbiani yazdığınızda şu... Pizza görseline tıkladığınızda böyle oluyor. <gülüyor> Gördüğünüz gibi böyle komik şeyleri var. Yani bunda tabii ki daha çok örnek verebiliriz. Şimdilik ben size bu kadarını göstermek istiyorum. Şimdi Google'da birkaç sürpriz kodu var. Onları yazınca değişik şeyler oluyor. İşte onlardan birkaçına bakalım. Mesela Doğa Barrel Roll yazdığınızda Böyle ekranınız dönüyor. Sonra tabi ki böyle, bu şekilde geri geliyor. Sonra sonra askev yazdığınızda görüntü birazcık kaydı eğer simetri takıntılı arkadaşlarınız varsa bunu ona göstererek onu sinirlendirebilirsiniz diyebiliriz. Son olarak da şunu göstereyim size. Blink html yazıyorsunuz arkadaşlar. Bazı yazılar size göz kırpar gibi oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi ise size şunu göstermek istiyorum. İlla düşünmüştür. işte şu kadar param olsa zengin olsam ne alırdım neler alabilirdim diye düşündüğünüz olmuştur bence. İşte arkadaşlar size şimdi bir site göstereceğim. O siteden istediğiniz kadar şey alabileceksiniz. Tabii ki oyun anlamında yani gerçekte yapamıyorsunuz tabi. Hemen göstereyim. Spend, Bill, Gates Gates, Money yazıyorsunuz. İlk çıgana tıklayın ve gördüğünüz gibi bu kadar parası olan birinin dediğiniz kadar her şeyi alabiliyorsunuz. Tabii ki bu <gülüyor> gerçekte olmuyor. Oyun amaçlı yapmışlar. İşte sinema bileti, kitap, işte yemek, oyun, oyun, Netflix yıllığı falan. Böyle istediğinizi alabiliyorsunuz. Çek çek falan. İşte bu şekilde arkadaşlar. İstediğinizi alabiliyorsunuz. Fatura <gülüyor> aşağıda oluyor. işte. makbuzunuz yani. Tabii ki dediğim gibi ve bu dev kamaçlı isterseniz girin, yapın. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Asla bitmeyen ve biraz bağımlılık yapan bir resmimiz var. Ayrıca o resmin içinde süblimsen mesajlar var. Bunu görmek için Google'a zoom quint yazıyorsunuz. İlkine de tıklayabilirsiniz şöyle serileri varmış onlara da tıklayabilirsiniz gördüğünüz gibi burada da yazıyor 10 saatlik bir resim İsterseniz birazcık inceleme amaçlı tıklayalım hemen Şu an yükleniyor Gördüğünüz gibi gittikçe giden bir resim Size birkaç sublimsel ifadeyi falan ne bulmaya çalışalım isterseniz Mesela şurada bisikletli bir çocuk var fark ettiyseniz. Şurada bir canavara benzer bir şey var. Yani böyle ifadeler varmış. Gittikçe gidiyor. Böyle gördüğünüz gibi İnsana benzeyen ama sanırım canavarlar var. Burada mesela göz var. Şurada diş var. Canavar ağaçlar var. Yani böyle değişik ifadeler var. Derseniz kendiniz de girip bakabilirsiniz. Şimdi ise kesinlikle aklınıza gelmeyen bir şey yapacağım. Eğer Google'ı uzayda kullansaydık nasıl olurdu diye merak edenler için Google'a Google Gravity yazın. Sonrasında Kendimi Şanslı Hissediyorum'a tıklayın. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadığını sanabilirsiniz. Ama hemen fareyi hareket ettirince olacakları iyi izleyin. Gördüğünüz gibi her şeyi arama zaman oldu. İstediğinizi istediğiniz yere atabiliyorsunuz. Yazı da yazabiliyordunuz diye biliyorum. Evet mesela şunları atayım şuradan yazayım size Mesela gördüğünüz gibi Yazı falan yazabiliyorsunuz Arama tuşu yok mu ya Heh, Mesela Google aramaya basıyorsunuz Buna bastığınız an normalde geri dönmesi gerekiyordu ama dönmedi başka bir şey var mı Evet varmış aramaya basın mesela şimdi oldu gördüğünüz gibi Google ekranına geri döndü Yani bunu da yapabilirsiniz bilginiz olsun diye göstermek istedim Şimdi son bir şey daha göstereceğim ama bu göstereceğim şey cidden e, Hepsinden daha kullanışlı bir şey yani birazcık da göstermekten emin olmadığım bir şey ama size göstereceğim İngilizce dersinde kompozisyon yazmak istemeyenler için bir şey şimdi göstereceğim ancak muhtemelen Tüm İngilizce hocaları bana kızacak, uğraşmak istemeyenler için bir şey. Dediğim gibi İngilizce kompozisyonu otomatik olarak yazabilirsiniz. Bunun için Google'a Essay Teeper yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. İlk çıkana tabi ki. Burada istediğiniz herhangi bir konuyu yazmanız gerekiyor. Ancak İngilizce yazacaksınız. Mesela ben çok sevdiğim bir film olan Kara Şimşek vardı. Orjinal adı Night Rider mesela yazalım bakalım çıkacak mı hiç emin değilim ama Gördüğünüz gibi çıktı şimdi ne yapacağım derseniz istediğiniz herhangi bir tuşa karışık bir şekilde basın kendisi yazacak Bakın görüyorsunuz kendi kendine yazıyor İngilizce bir şekilde Şu an ben bir şey fark ettim Benim film cidden çıktı bakın şurada dikkat ederseniz kit yazıyor Filmde araba vardı o adı da o Bakalım nereye kadar gidecek. Bakın her şeyi anlatıyor şu an. Böyle kullanışlı bir şey. Cidden iyiymiş ama. Gittikçe gidiyor. Eğer... Duraksamayacaksa bırakmak istiyorum ama bir bakayım nereye kadar gidecek. Bitti. Gördüğünüz gibi her şeyini yazdı filmin. Tüm bilgileri burada. Yani bunu tabii ki farklı konular içinde her şey için kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle kötü amaçla öyle bahanesiz bir şekilde kullanmamalısınız. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bence güzel bir video oldu. Size her şeyini gösterdim. Özellikle o sonuncu kısmı. Gösterdiğime birazcık pişmanım ama o olsun iyi kullanırsınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştu videom. Videoma like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsa sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.